2022. New York meydanlarında Türk yürüyüşümüz var. Bütün e, Amerika'nın e, bütün eyaletlerinden insanlarımızın hepsi geldiler. Şu anda e, New York'un meydanda Madison Avenue'da toplanmış bulunmaktayız. Halkımız da burada toplandılar, bekliyorlar. Birazdan e, programımız başlayacak. Türkiye'den sanatçılarımız geldi. Halk ekiplerimiz geldi. Şimdi de bayrağımız açılıyor. E, şu anda birazdan Yürüyüşümüz başlayacak efendim, hep beraber bu yürüyüşü coşkuyla izleyelim efendim. beraber bayraklarımızı, insanlarımızı burada görmek hem bizi çok sevindiriyor hem de çok mutlu oluyoruz. Herkese teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. New Jersey'de yaşıyoruz. Çocuklarımızla birlikte geldik. Onlar da buradalar. Çocuklarımıza böyle bir günü tanıtabildiğimiz için, gösterebildiğimiz için çok sevinçliyiz. Onlar da mutlu oluyor. Onlar, Onlar da zaten. çok seviniyorlar aynen. Biz 23 insanlar 19 Mayıs'la Türk günlerine hepsine gidiyoruz zaten. Çok mutluyuz. Çocuklarımız kendi benliklerinden uzaklaşmasınlar diye buraya getiriyoruz her sene olduğu zamanlar Türk günü günlerine götürmeye çalışıyoruz. Türkiye'de yaşayıp da Fransa bayrakları paylaşılan aksine bizde Amerika'da Türk bayraklarını dalgalandırıyoruz. Türk olup Türk bayrağını dalgalandırmayanların inadına biz Amerika'da Türk bayrağını dalgalandırıyoruz. Çok mutluyuz. Kızlar siz mutlu musunuz? Çok teşekkür evet. Türkiye'yi çok seviyoruz. Burada olduğumuz için mutluyuz. Her sene geliyorsunuz. Evet her sene geliyoruz Peki Türk efendim, günlerinde. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. 19 Mayıs Türk günü yürüyüşü için çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Atatürk Okulu olarak hazırız öğrencilerimizle beraber. Her sene bunu yapıyoruz ve büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Ve de uh, hep uh, herkes yürüyor ve... Uh, Bazen şarkı söylemiştik ve de arkalarda arabalar var ve de onlarda... Aranızda şarkılar e, çalışıyorsunuz, şarkılar evet. söylüyorsunuz, sarkılar kaçıyorsunuz, evet. arkadaşlarımıza her sene geliyorsunuz buraya. Peki her sene gelmek istiyor musun? Evet. Türkçe'yi güzel konuşuyorsun. Kaçıncı sınıftasın? Dörtüncü. Dördüncü sınıftasın. Atatürk Okulu'na gidiyorsun. Kerslerim nasıl, iyi mi? İyi. Teşekkür ederiz, başarılar. Merhaba. Merhaba. Duygularımızı alalım. Mutlu musun bugün? Evet. Ne hissediyorsun burada olmakta? Aslında azıcık terliyim ve... Biraz terlemişsin. Ya. Çok, çok mu tamam. yürüdün? Koştum. Koştun, aferin sana. Çok heyecanlıyım, bile mutluyum. Hey, like heyecanlıyım ben. Mutlu musun, heyecanlı <gülüyor> mısın? Evet. Çok mutlu olduk Mete seni görmekten. Her sene hmm. yine bekliyoruz, olur mu? Tamam, Peki, başarılar diliyoruz sana. Hmm. Tamam Her zaman seni burada görmek istiyoruz. Anlaştık mı? Hmm. Ben bugün çok mutluyum burada olmak için. Atatürk Okulu'ndayım. Aslında ben çok onurluyum. New York'u bazı yerlerini kapatıyorlar biz yürüyelim diye, Atatürk analım diye. Çok bence onurlu bir şey. Çok mutluyum burada olmak için. Tabii sen de daha çok gurur duyuyorsun değil mi burada olmaktan? Evet. E, Türklüğümüzü burada iade etmekten, tekrarlamaktan. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Her sene olduğu gibi Atatürk Okulu olarak, Amerika Türk Kadınlar Birliği olarak yürüyeceğiz. Böyle bir günde ülkemizi temsil ettiğimiz için, çocuklarımıza bu duyguyu verebildiğimiz için çok mutluyuz gerçekten. Teşekkür ederim. Efendim siz ne düşünüyorsunuz? Türk toplumu olarak Amerika'da, New York'ta bir arada olabilmenin hem de bu şekilde, böyle mutlu bir günde, onurlu bir günde bir arada olmanın gururunu yaşıyoruz çocuklarımızla. Atatürk Okulu ve Türk Amerikan Kadınlar Birliği olarak tüm Türk halkının 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Müzik